Merhaba, ben Seyyah Defineci. Hoş geldiniz. Bugünkü videomda siz definecilere define işaretlerinden zarf, şimşek, yonca ve daire işaretlerinin üzerine birkaç bilgiler sunacağım. Bilindiği gibi ülkemizde çok rastlanan daire işaretinin yanında nadir görülen zarf ve şimşek işareti enteresan işaretlerden olup, definecilerin kalbini hoplatmaktadır. Yonca işareti dini amaçlı olup statüsü yüksek kişiler için kullanıldığı biliyoruz. Böyle videolarımın devamı için ve bana destek olmak için beğenmeyi yeni videolarımdan da haberdar olmak için zülp tüksünü aktive etmeyi sakın unutmayın. Ülkemizde çok nadir bulunan bir işaret olan zarf işaretiyle başlıyorum. Define araştırmalarında zarf işareti pek karşılaşılan bir sembol değildir. Zarf işareti genelde yerleşim yerini gösteren basit bir Hristiyanlık sembolü olarak kabul edilir. Bu işaretin az oluşundan dolayı bugüne kadar net bir çözüme ulaşılmamıştır. Yan semboller ve ek bilgiler ile farklı yorumlara ulaşılabilir. Sekiz sayısı gibi ele alınacağı gibi üçgenler olarak da değerlendirilebilir. Altı sayısı olarak gün haftanın altıncı günü şeklinde yorumlanabilir. Dört rakam olarak da gözbel, yazarlar ve misyonerlik şeklinde anlam yüklenebilir bu arada bilmeyenler için Kospel 4 İncil'den bir tanesidir ve iyi haber, müjde, doğru söz, hakikat, akide anlamındadır kutsal sayılara göre yorumlarsak 5 noktanın birleşimidir Beşli kutsal sayı anlamına gelir Zarf işaretinin büyüklüğü önemlidir. 5 veya 7 metre çevrede su, ırmak vs. var mı bakılmalıdır. Yol çizgisi ya da izi incelenmelidir. Etrafta farklı büyüklükte kayalar iyicene gözlemlenmelidir. Eskiler habercilerin takas mekanı olarak da Kullanılıyor dedi. 100 metre çevrede, etrafta çok hoş sürprizler sizi bekliyor olabilir. Tüm bu değerlendirmeler ciddi bir alan taraması ile ortaya çıkacak unsurlardır. Define işaretlerinden olan şimşek işareti define aramalarında sık karşılaşılan bir sembol. Şimşek tek başına olabileceği gibi bulut, yıldırım, yağmur damlası, daire gibi ek sembollerle anlamlandırılabilir. Şimşek işaretine bu nedenle ek anlamlar atfedilebilir. Kadim medeniyetler definelerini diğer insanlardan korumak için bir, bir dizi tuzak ve engeller kurgulamışlardır. Yabancıları ve Avcıları uzak tutmak ve uyarmak için sıklıkla şimşek işareti define bölgesinde ve girişlerinde kullanılmıştır. Tümülüs benzeri yerlerde yapım ve gömülüş bittikten sonra tuzaklar kurulur. Bu tedbirlere rağmen alana yaklaşan kişi eğer yakalanırsa genellikle öldürülür ve ağır cezalara çarptırılır. Bu uygulamayı zaman sınırsız uygulamak için definelerde tuzaklar tercih edilir. Bu tuzakla genelde yıldırım ya da şimşek işaretiyle kişiye ifade edilir. Bu düşünce yapın, e, yapılanmasının gereği olarak ça, e, caydırıcı ve uyarıcı anlamda bir semboldür. Şimşek sembolü pek çok dönemde pek çok coğrafyada kullanılan tehlike ve İhbarı anlamı yüklenmiş bir ideogram olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı ideogram günümüzde de pek çok alanda yine benzer anlamlarda tehlike ve uyarı anlamına gelir. Mesela elektrik direklerinde şimşek işaretinin kullanıldığı gibi. Define avcısı bu işaretle karşılaşınca olabilecek tuzaklara karşı önlem almalıdır. Şimşeğin kolları yanında yer alan ek semboller, çatal ucunun uzandığı yön, boyutu, uzunluğu ve kabartma olup olmamasına göre birçok farklı yorumlama yapılabilir. Şimşek işareti bulunan define bölgeleri, büyük zenginlik vadinde bulunan alanlara diyebiliriz. Bu videomuzun içeriğinde bulunan başka bir işaretle yonca işareti olup antik dönemlerin toplayıcı ifade eden sembollerinden birisidir. Dış çevrelerden ana noktaya doğru bir gidişi toplanışın ifadesini bu sembolde görmek mümkündür. Yonca işareti kutsal bir alanı ifadesi olduğu için ortadaki Yuvarlak papaz, kral anlamında bir idareci makamını betimlenmiştir. Dış çevreden içe doğru dikey verilen çizgilere sembolize edilen düşünce ise kutsal mekana bir yönelişin bir unsuru olarak kabul edilir. Bu tür yerler, tapınak, kilise veya halka duyuruların yapıldığı meydanlar agora gibi mekanlar olabilir. Yonca sembolü, diğer çiçek ve halka sembolleri ile sıklıkla karıştırılır. Dönemine göre çok farklı anlamlar alabilir. Yonca sembolünü sadece burada verilen anlamıyla değil, dörtlü materyallere ait düşüncelerde bir arada görme anlamıyla düşünülebilir. Örneğin, dört mezhep, katolizm, protestan, evangelizm ve Ortodos, ortodoksluk ya da dört tabiat unsuru ateş, su, hava ve toprak olarak e, anlamına gelmektedir. Burada belirtilen dörtlü düşüncelerin geometrik sembol olarak kare ve Dikdörtgen oylama, oymalarla olan ilişkilerini de göz önünde tutulmalıdır. Yonca işareti arazilerde de görülebilir. Hatta kuş bakışı gözlemlerde birden çok kayanın oluşturduğu bir bütünlük halinde bile olabilir. Ne kadar heybetliyse alınacak hediye de o derecede büyüktür. Yığma ya da tümülüs varlığına işaret olabilir. Videomdaki son define işareti olan daire sıklıkla karşılaşılan bir semboldür. Daire sembolünün yorumlarının temelinde işaretin büyüklüğü yer almaktadır. Daire iç, iç işaretleri genelde kuyu girişlerine ifade eder. Tabii ki gizli girişleri de sembolleyebilmektedir. Bazen halka işareti ve nokta olarak karşımıza çıkar. Ya kendisi ya da altı üst veya yan girişi olabilmektedir. Bu çizgiler kapatılmış ağız girişlerinin temsil edebilir. Hazine arayışında karşımıza çıkan daire işaretleri kilise manastır gibi Kutsal yerlerin mahzen girişlerinin belirtmek için de yapılmış bir işaretle olabilir. Bunların haricinde mağara, mahzen gibi yerlerin girişlerinde karşılaşacağınız ufak çember, daire, birden çok daire iç içe geçmiş daireler, çemberler hepsi tuzak işaretidir. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Özellikle iç içe geçmiş daireler çok iyi dizayn edilmiş sıralı tuzak sistemini tasvir ediyor olabilir. Ayrıca kabartma çember işareti ya da oyma çember işaretinin çözümü de anlamı değişmez. Bazı kaya mezarı girişlerinde bu daire işareti konulmuştur. Daire insanlık tarihinin bilinen en eski define işaretidir. Tarih öncesi dönemlere ait pek çok bulgunun bu şekilde motive edildiğini görürüz. Daireler ortalama 15-20 cm'den 40 cm'e e, kadar çapta olabilir. Daire kadim Anadolu kültürlerinde sonsuzluk ve ebediyet kavramını da içeren anlamlarda kullanılmaktadır. Bu nedenle bu define işaretinin olduğu alanda soylu kişilere ait hediyeler bulunabilir. Böylece bir videonun sonuna gelmiş bulunuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarında görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla diyorum.